Çözümü ise bir başka İngiliz matematikçi ve kriptograf olan Clifford Kax buldu. Kax'ın özel bir tek yönlü fonksiyon yaratması gerekiyordu. Buna da tek yönlü kapaklı fonksiyon denildi. Bu fonksiyonun tek yönlü olarak kullanılması kolay ama geriye döndürülmesi oldukça zordur. Tabii elimizde gizli bilgi olan kapak yoksa. Bu sebeple Kax, modüler üst alma yöntemine başvurdu. Bunu da saat aritmetiği olarak diffie helman anahtar alışverişi konusunda şöyle açıklamıştık. Bir sayı seçelim ve onun herhangi bir üssünü alalım. Bu sayıyı modüle bölelim ve kalanını alalım. Bu yöntem mesajı şifrelemede şu şekilde kullanılabilir. Diyelim ki Burcu'nun m sayısına çevrilmiş bir mesajı var. Burcu, m sayısını üssü olan e sayısı kadar kendisiyle çarpar. Sonucu da, rastgele bir sayı olan n'ye böler ve kalanı alır. Bu kalan sayıya da c diyelim. Bu hesaplamayı yapmak kolay. Fakat sadece c, e ve n verildiğinde m'ye ulaşmak çok zor. Çünkü m'ye ancak deneme yanılma yöntemiyle varılabilir. Bu yüzden buna tek yönlü fonksiyon denir. Uygulaması kolay ama geri dönülmesi zordur. İşte bu bizim matematiksel kilidimiz. Peki ya anahtarı? Kapak bizim anahtarımız, yani şifreyi açmak için gerekli olan bilgidir. Bunun için C'nin farklı bir üssünü almamız gerekir. Diyelim ki D üssünü. Böylelikle M'ye uygulanan ilk işlemi geriye çevirerek M'ye dönmemizi sağlar. Dolayısıyla iki işlem birlikte m'nin e üssünün d üssüne eşittir. Bu da m'nin e çarpı d üssü demektir. Bu işlemde e şifreleyici, d ise şifre çözücüdür. Ali'nin e ve d'yi oluşturacak bir yol bulması gerekir. Bu yüzden d'yi oluşturmak için de ikinci bir tek yönlü fonksiyon yaratmak şarttır. Bunun için de kaks öklitten faydalanmıştır.